Ali Gonca Ne yapıyorsun şimdi? Ee, daha sayılarla çözümleme yapacağız. Ee, şimdi 3 3542 sayılarımız 605128 571632 ve son olarak 2545. Bunları çözümleyeceğiz. Ee, çözümleye Şimdi de bunu yapalım. 42 ile 38'i çarpacağız. 8 kere 2 16. 8 kere 4 8 16 24 32. Elde var 1 33. Elde var 3, Üç, 33 buraya yazıyoruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 12. Evet. Topladık. Şuraya yapıyorum. 6, 9. Şimdi mesela 46 ile 21'i çarpalım. 1 kere 6 6 1 kere 4 4 2 kere 6 12 elde var 1 2 kere 4 8 elde var 1 9 6 aşağı indiriyoruz 4'le 2'yi topladık 6 9'u da aşağı indiriyoruz Cevabımız 960 Çarpan ortadaki rakam ve çarpım bulunan sayı değer. Biz e, bunların e, zaten isimlerinden de bakabiliriz. Mesela çarpılan. Bu e, çarpan çarpılanı çarpıyor. Bu bunların çarpımı da bunların çarpımı da Çarpımı ortaya çıkarıyor. Yani değer ortaya çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle 4. sınıf 3. nite çarpma işlemini bakacağız. İlk önce e, sayılara bakalım. Mesela 38 42 çarpı. Arkadaşlar şuraya bir e, şeyin yazalım mesela 128 e, bu çarpılan çarpılan çarpı 3000 artı 500 artı 40 artı 2 niye böyle yaptık Çünkü Binlerde binler basımı mesela. Binler basımında ise bunu binlere çevireceğiz. Ee, bu, bu, bu beşi de yüzler basımı ise yüzlere çevireceğiz. Beş yüz. Bu dördü de onlar basımına çevireceğiz. Bu 2'yi de binler basımı. Üçüncü rakamımız beş yüzler basımı ve 3 olarak 3 binler basamağı. Rakam değerlerinin toplamı ne olur peki bu sayının? Rakam değerlerinin toplamı Basamak değerlerinin toplamı. Basamak değerlerinin toplamı yine 3542 olur. Evet, nasıl olur? Çünkü eee 3000 İlk 3.542'den başlayalım. 3.542'yi çözümleyeceğiz. İlk baştaki rakamımız birler basamında. Birler basamağı. İkinci rakamımız 4 onlar basamağı